Selam arkadaşlar. Bugün seramikten difüzör yapacağız. Ardından mayalı sistem hazırlayacağız. Ve bunun akvaryumdan çıkışını göreceğiz. Hep birlikte sistemin nasıl çalıştığını. Üstünden bir parça kopartıyoruz. Kopardığımız parçanın yani boyutu enjektörün üstüne oturacak şekilde olacak. Bu seramik parçasının üstündeki beyaz olan kısmı da tonravide yardımıyla, çekiş yardımıyla artık ne varsa elimizde. Onla kazımaya çalışıyoruz ve üstündeki parçaları söküyoruz arkadaşlar. Bunu söktükten sonra zımpara yardımı ile zımparalayarak belli bir inceliğe getirmemiz gerekiyor. Şimdi zımparalayalım arkadaşlar. Zımpara yaparken arkadaşlar yani hem etrafını yuvarlak olacak şekilde zımparalıyoruz hem de inceltme işlemini yapıyoruz burada. Burada yuvarlak bir daire içine alabilmek için hani para yardımı bozuk para yardımı ile kenarını çizerekten yani o çizdiğiniz çizgi boyutunda zımpara yapabilirsiniz. Tekrar zımpara alıyoruz arkadaşlar şimdi zımpara yaparken çok fazla yani inceltmemiz gerekiyor ama aşırı şekilde kağıt gibi çok ince hale getirmememiz gerekiyor çünkü basınçtan dolayı bu sefer seramik kırılabiliyor arkadaşlar. gördüğünüz gibi bu şekilde kalınlık gayet ideal hafiften kenarlarını düzeltelim üstünü şey yapalım hani o pürüzü gitsin şey yapsın. gayet ideal bu kalınlıkta bir seramik olması bu kalınlıktan mayalı sistemden çıkış gayet güzel başarılı bir şekilde çıkış oluyor arkadaşlar şimdi enjektörü kesiyoruz enjektörün kestiğimiz yerde herhangi bir pürüz şey olmaması için orayı yani nasıl söyleyeyim ısıta yani bir metal parçası ısıtarak ben yani öyle yapıyorum. Ona değdiriyorum ve her yere eşit bir şekilde olması için arkadaşlar. Hava kaçağı olmaması için böyle yapıyorum. Hani siz düz kesebiliyorsanız böyle bir şey yapmanıza da gerek yok. gördüğünüz gibi her yer yani düz bir şekilde oldu seramiği üstüne koyduğumuzda hava kaçırmaması için arkadaşlar eğer herhangi bir yerden yani hortumdan olsun difüzörden olsun bir yerden bir kaçak olursa sistem çalışmaz arkadaşlar yani oradan havayı verir seramikten hava çıkışı olmaz burada seramiye difüzör yani şeye, enjektöre yapıştırıyorum ardından Japon yapıştırıcısı ile yapıştırdıktan sonra ardından sıvı conta ile tekrardan yapıştıracağım arkadaşlar burada hortumun içerisine bir tane öpücük geçiriyorum. Bu öpücüğü akvaryumda difüzörü akvaryum camına sabitleyebilmek için kullanacağım. Burada da arkadaşlar şimdi sıvı conta ile difüzörü yapıştıracağım. Bu sıvı conta hem hava kaçırmasını engelleyecek hem de bu seramik basınçtan dolayı hani atmam yani enjektörden kopup çıkmaması için böyle yapıyorum. Ki bu seramik kırılırsa mayalı sistemde kırıldığı zaman birden mayalı sistemin basıncı hortumla beraber yani o mayalı sistemde hazırladığınız karışım akvaryumun içine doluyor birden arkadaşlar. Yani daha önce hani başıma geldiği için bu şekilde emin konuşuyorum. Burada dikkat etmeniz gereken seramiği sağlam yapıştırmak. Sağlam yapıştırdıktan sonra da çok ince yapmamak seramiği. Ben burada ayrıyetten şey yani altındaki bu hortumu difüzörün şeyine telle sabitliyorum. İyice sıkıştırıyorum. Hava kaçağı olmasın diye. Veya hortum oradan basınçtan dolayı atmasın, geri çıkmasın diye. Üstüne o telin öpücüğü çekiyorum. Ardından tekrar yapışkanla yapıştırıyorum orayı. gördüğünüz gibi yani bu şeyi göstermedim aynı şeyler arkadaşlar sıvı contayla bu enjektörün her yerini komple sardım şimdi mayalı sistemi hazırlamaya geldi sıra arkadaşlar bir tasın içerisine şu, bu şekilde hafif su koyuyorum su hafiften ılık çok soğuk değil arkadaşlar bu karışımı ılık suda karıştırıyorum daha sonra normal suyla tamamlıyorum eksik olan kısmını 2 kaşık Maya koyuyorum ama maya biraz taşıyor. 2,5 koyuyorum normalde. Taştığı için burada 2 gözüküyor ama 2,5 vardır. Su bardağıyla da 2 bardak şeker koyuyorum. Bunu ardından blenderla iyice özleşene kadar karıştırıyorum. Yani bu blenderla karıştırmayıp direkt şişeyi çalkalayarak da karıştırabilirsiniz ama blenderla karıştırıldığınızda daha çabuk etkileşime geçiyor. Yani blenderla karıştırırsanız sisteminiz 5-6 saatte hava kabarcı çıkartmaya başlıyor CO2 çıkartmaya başlıyor elle çalkalarsanız 8-10 saat civarını buluyor yani ben o yüzden hızlı olması için blenderda yaptım bu şekilde arkadaşlar geri kalanı normal su ekliyorum hani sıcak veya soğuk olarak değil normal çeşmeden akan sudan tamamlıyorum üstünü Burada suyu pet şişenin en üstündeki boğumun bir altına gelecek şekilde burada gösterdiğim şekilde doldurun arkadaşlar. Çok doldurursanız köpürme yaptığı zaman falan hortumun içerisinden akvaryuma doğru hani mayalı karışımdan gitmesin. Burada da difüzörümüzün diğer ucunu kapağa delerekten bu şekilde hortuma takıyoruz. Ben bunu daha önceden de kullandığım için hani bu videoda burasını gösteremedim ama hani çok da zor bir şey değil. Kapağı deliyorsunuz. Silikonlayarak aynı şekilde difüzör yapıştırır gibi bunu da yapıştırıyorsun. Ardından mayalı sistemi ben burada siyah bir tane çorabın içerisine sokuyorum. Yani siyah ortamda daha çabuk etkileşime geçiyor karanlık ortamda mayalanması. O yüzden bir tane siyah Çorabın içerisine geçiriyorum pet şişeyi. Gördüğünüz gibi sistem hazır arkadaşlar. Bundan sonrasında bir 5-6 saat bekleyerek de sistemin CO2 çıkartmasını bekleyeceğiz. Evet, sıra geldi akvaryumdan CO2 çıkartmasını izlemeye arkadaşlar. Kendi yaptığımız seramikli, kendi hazırladığımız mayalı sistemle. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir çıkış sağlıyor. Bence çok başarılı bir çıkış var burada arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Bir farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.